Merhaba dostlarım, bir ayet bir yorum videolarımın yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Yunus suresi 59. ayeti okuyacağım. De ki baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal kıldınız. De ki size Allah mı izin verdi? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bu ayeti sizlere özellikle okumamın sebebi şudur. Bugün İslam aleminde bazı insanlar, kötü niyetli insanlar bazı şeyleri helal kılıp bazı şeyleri haram kılıyorlar. Bunları da kafasına göre yapıyorlar. Bir şeye haram veya helal demeniz için Kur'an'dan hüküm vermek zorundasınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Müslümanlara, müminlere neyi helal kıldığı, neyi haram kıldığı çok açık bir şekilde yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e dayanmadan... Herhangi bir şeye helal veya haram demek zalimliktir. Bu Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Allah'ın haram kıldığını helal kılacaktan daha zalim kim olabilir? Allah'ın helal kıldığını haram kılacaktan daha zalim kim olabilir diye birkaç yerde bu ayetler vardır. Yani sizler kafanıza göre bir şeyi helal veya haram diyemezsiniz. Kur'an'a dayanmak zorundasınız. Buna göre hüküm vermek zorundasınız. Bugün İslam aleminde bazı insanlar kafasına göre bizlere bir şeyleri helal kılıyor. Bazı şeyleri de kafasına göre haram kılıyorlar. Bu zalimliğin daniskasıdır. Onun bilincinde olmanızı öneririm. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın dostlarım.